Sen anne ve babandan sevgi ve ilgiyi alabilmek için yeter ki onlar yaptığını beğensin diye güvendiğin şeyleri bile yapmaktan kendini alıkoyuyorsun. Ve onun için de bir süre sonra hani onlar dil süreci bir şeyler yaparken aslında içindeki potansiyeli ortaya çıkarmıyorsun. İçindeki o potansiyel çıkmadığı sürece de yavaş yavaş güvensizlik oturuyor içimize. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Çünkü anne baba çok fazla karışıyorlar. Bırakmıyor. Evet düşecek. Evet terleyecek hasta olacak. Ama bu çocuk yani. Böyle büyüyoruz. Yani duvarı görüyorsun. Bak çocuğum duvar var kafayı çarpacaksın diyorsun ama ee, bazı çocuklar gözün içine baka baka o kendinde o güveni görüyor ve yapıyor onu. Düşüyor kalkıyor ve ağlamadan dikte duran var. Ağlayan da var. O ayrı mesele ama olay genelde konduğu zaman ciddi bir şekilde güvenimizi biz hayatımızın başından itibaren emanet ediyoruz. Kadınlar da özellikle bu güven konusu çok manipüle ediliyor. İstismarda özellikle de anneler babalar yapıyor bunu. Anneler bunu çok güzel istismar ediyor. Maalesef. Şimdi ben bu ülke için konuşuyorum. Hakikaten burada annelerin çocukları üzerinde kurdukları hegemonya çok büyük. Bu bir tek kız çocuklarına değil, erkek çocuklarında da aynı şekilde. Annesinin sözünden çıkmayanlar da var. kızlarda zaten ayrıca birçok konuda geliyor üstüne. Cinsellikle ilgili, erkeklere bakışla ilgili. Çünkü anne kendi bildiğini ancak yansıtabiliyor çocuğuna. Ve o da zaten çok e, travmasız, temiz bir yerden gelmiyor. Herkesin deneyimleri var. Aile içinde, ailede olmuş olaylardan etkilenmeler. Doğru ya da yanlış bunu tartışmıyoruz. Var mı? Bunlar var. Ve biz ondan sonra yetişkin insanlar olarak bir kadın bir erkek karşı karşıya geldiğimizde evet kardeşim kadınların güvenle ilgili ciddi konuları var. Ve bu konuya ancak karşısında ona o güveni açabilen, alanını güvenli tutabilen erkek verebilirse kadın kendini bırakabiliyor. Ve bu çok önemli bir şey. Orada dostlama girmek çok yanlış. Bir kere dediğim gibi kadın yavaşça ısınan bir varlık. Ona nasıl dokunabilirim? Sen seninle neyi seversin? İlerlerken bak iyi misin, rahat mısın gibi önden sorarak ilerlemek lazım. Diğer bir konuda bunu biz tantra eğitimlerinde her yerde öğreniyoruz. Aynı zamanda Rıza Çemberi'nde olan bir konuda. Evet karşılaştığınız kişiyle bu ilişki sana ne ifade ediyor konusu? Karşılıklı konuşulmalı. Bir gecelik bir eğlence mi? Yoksa bir ilişki istiyor musun? Yoksa ben ne istedim şu anda bilmiyorum. Uzun süredir bir ilişkide değildim. Gelişimine bakmak istiyorum gibi bir yorumla da karşılaşabileceğiniz karşılıklı konuşulması gereken bir konu. Çünkü belki de hakikaten hiçbir şekilde Uyuşmayacak bir yerdeyseniz ve devam etmenin bir aile yok? Tabii ki Türkiye'de evlenmek için bir arada olmak istiyorum diyen kadın sayısı da çok fazla. Biz pazardan elma almıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir evlilik için birçok konu var. Önce bir, bir kere kafaca anlaşıyor muyuz? Beden olarak anlaşıyor muyuz? Bizim beden kokusu denilen bir şey var bir tıpta, bütün spiritüel alanlarda bundan konuşuldu. Eğer beden kokusu seni cezbetmiyorsa zaten anormal itici bir konu oluyor. Nereye evlenmek? Önce bir temelini oturtmak lazım. Sen kimsin, ben kimim, nerelere gidiyoruz, neler istiyoruz hayatımızda? İşte orada bu Rıza Çember'in ikinci aşamasına geliyoruz. Benim bu ilişkide istediklerim ne? araba değil. Ya da tek taş yüzük de değil beklenti. Burada beklenti iki kişinin diyalogunda birbirlerine olan e, dokunuşlarında, sözlerini neler istiyor kadın ve erkek neler istiyor kadında bunu konuşmak. Üçüncüsü sınırlar. Sınırlarımız ne? Erkeğin de bazı sınırları var. Beni manipüle eden bir kadın istemiyorum demek onun hakkı. Biz hepimiz birer özgür birey olarak buraya giriyorsak özgürlüğümüzü de kaybetmememiz gerekiyor ilişkide. Aynı şekilde kadın için de geçerli bu. Ve bazı konularda mesela bazı cinsel birleşmeleri istemeyebilir bir kadın. Erkek daha çabuk her şeyi istiyor da kadınların belki belli tabuları var. Onlara saygı göstermemiz lazım. Bunları açık ve net bir şekilde konuşmamız lazım. En sonuncusu da bu ilişkinin senin için anlamı ne? Ne ifade ediyor? Seninle şunları deneyimlemek, böyle bir böyle bir akışa girmek istiyorum. Bu ifadeyi başta belki hiç anlamayabiliriz. Ama ilerledikçe ilişki bunları tekrar tekrar konuşmanın aşırı faydalı olduğunu kendim de gördüm, biliyorum. Çok da tavsiye ediyorum. Muhakkak bunu Belli sürelerde birbirinizle açık ve net konuşmanız lazım. İlişkinin yürümesi için diyalog şart. Beyler bu konuda biraz zayıfsınız. Sizin açıp gönlünüzü samimi, şefkatli bir şekilde kendinizi ifade etmeniz lazım. Evet taşıdığınız birçok konu var. Erkek ağlamaz. Erkek her yerde istediğini söylemez. Böyle çok ciddi kalıplarımız var. Bunları kıralım. Çünkü bakın millet mutlu değil. Herkes bir arayış içerisinde daha iyisini bulurum diye ama eğer açık konuşmazsanız hiçbir şey bulamazsınız. Ve biz hayatın bu hayatta 4-5 tane önemli şeye ihtiyaç duyuyoruz. Nefes alıp vermeye, su içmeye, yemek yemeye, dışkılamaya ve cinselliğe ihtiyaç duyuyoruz. Cinsellik olmadan insanoğlu olmaz dünyada. Bunun tabuluk hiçbir konusu yok. Tamam ulu orta bunları biz sevişmiyoruz, yapmıyoruz. Okey o değil bu iki kişinin kendi özel alanında yaşadığı, paylaştığı bir yer. Ama siz birbirinizle bu konuları paylaşmadığınız sürece ilişki yürüyemez, olamaz. Onun için bu konulara önem göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü bizim de bu hayatta zaten ortam her türlü sorunla dolu. Maddi sorunlarımız var, politik konularımız var. Yok yok. Her Türkiye gibi devamlı gündemi ateşli, alevli olan bir ülkede en azından ikili ilişkilerimizde, partnerimizde güzel, akıcı, birbirimizi tamamlayan, birbirimizi dinleyen, okşayan, şefkatli, güzel birlikteliklerin olması için çabalamalıyız. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.